Arkadaşlar merhabalar. Şimdi çok güzel bir daire ile karenin bir arada olduğu mükemmel bir soruyla birlikteyiz. Şimdi şöyle soruya baktığımda tanjant halifayı soruyor ve kareyle çemberden bir şeyler yapmamı istiyor. Yani aklımda birkaç farklı çözüm yolu oluştu. Şöyle bir tanesiyle başlayayım ben bir çözüm yolundan hareket etmeye çalışayım. Olmadı bu hoşumuza gitmezse başka bir çözüm yolu o da olmadı. Başka bir çözüm yolu bulmaya çalışırız. Şimdi ilk aklıma gelen şey şu arkadaşlarım şöyle yapalım. Şimdi şu e, çemberin yarıçapına r diyerek başlayalım biz r r. Bakın dolayısıyla karenin bir kenarı 2r çıktı. O halde şurası da 2r. Şurada bir dondurma kuralımız var arkadaşlarım. Biliyorsunuz çembere çizilen iki teğetin uzunluğu eşittir. O halde burası da 2r. Sonra şu iki teğetin kesim noktasıyla ben merkezi birleştirirsem. E, buranın açı ortay olduğunu biliyorum kesinlikle. Şöyle açı ortay gösterelim bunu. Yine aynı şekilde şurada da iki teyetin kesim noktası var. Burayı da birleştirdim. Ve biliyorum ki bu da kesinlikle açı ortay. Bunun da açı ortay olduğunu gösterelim. Ve bakın şu F, B, A, D bir dik yamuk ve bir yamuk da şu iki deniziyle Fransa açısının toplamı 180'dir. Yarılarının toplamı 90 olduğu için buraya da 90 derece kaldı diyebilirim. Ve bu diklikten, daha doğrusu merkezden TYT, yarı çapımı dik indireceğimi de biliyorum. Buranın da R olduğunu gördüm. Ve bakın şöyle bir şey çıktı burada. Diklikten diklik indi, öklit çakabilirim. R'nin karesi eşittir. Hemen yazalım. R kare eşittir. 2R çarpı EF. 2R çarpı EF uzunluğu olur ki, birer tane R'yi sildim r bölü 2 eşittir e geldi arkadaşlarım. şurası r bölü meğerse. Karenin bir kenarı 2 r'ydi, Burası da 2r' çıktı. şurası r bölü 2. Karenin bir kenarı 2 r'ydi. hemen 2 r'den r bölü 2'yi çıkarıyorum. 4, 3 r bölü 2 de şurası geldi. <gülüyor> 3r bölü 2. Şimdi Alfa'nın nesini soruyor? Tanjantını karşısı 3r bölü 2, Komşusu 2R. Yani cevap 3R bölü 2 bölü 2R. Bu 2R'yi de ters çevirip çarpı durumunda buraya yatıyorum. 2R diyorum. R'ler gitti. Şunları bir sileyim. Kafa karışmasın. R'ler gitti. Yukarısı 3. Aşağısı 2 kere 2'den 4. 3 bölü 4'ü yapıştırdım. Bu birinci çözüm yolumuz olsun arkadaşlarım. Şimdi... Hani bunu anlamayan arkadaşlarımız için çok hocam çok kafam karıştı ben görmem bunları falan derseniz de şöyle de bir şey yapabiliriz hemen. Şurayı bir geri alabiliyor muyum şöyle? Alamıyormuşum şurayı bir temizleyelim. Hepsini bir silelim. Bir daha başka bir yolla çözmeye çalışayım arkadaşlarım. Belki bu yol daha çok hoşunuza gidecektir. Şu ikinci bir yol gördüm bir de oradan deneyelim. Şurayı da sileyim. Evet, şimdi kalemimizi tekrardan geri aldık. Yine yarı çapımıza r r diyelim. Ee, şu uzunluğa 2r diyelim ve tabii ki burası da 2r oluyor. Şuraya x dersek dondurma kuralından burası da x. Şurası 2r eksi x geliyor ki burası da 2r geldiğini biliyoruz. 2r de burası. Bakın şu dik üçgene bakın arkadaşlarım. Buraya odaklanın. Şimdi dik üçgenin bir kenarı 2R, diğer dik kenarı 2R-X, diğer dik kenarı ise 2R artı X. Yani bu size geometride çok kullandığınız bir bağıntıdır dostlarım. Sanki 6, 8, 10, 3, 4, 5 gibi bir üçgeni hatırlatıyor bana dostlar bu. Şimdi 3, 4, 5 olması için şu 4 olsa 2R. Buranın 4, 3 olabilmesi için 4 eksi 1 olmalı. Yani 2R4 ise burası 4 eksi 1'den 3. 2R4 ise 4 artı 1 oluyor x'e 1 dediğim için. Bakın burası da 5 geliyor. Yani 3, 4, 5'i sağlıyor dostlarım. Demek ki 2R4'müş yani burası 4. 2R eksi x de 3'müş burası 3. Şurası da 5 oldu hatta 2R artı x. Ve bakın neyi soruyordu? Tanjant alfa karşısı 3. Komşusu 4 çıktı dostlarım. Yine 3 bölü 4'ü. Böyle de paketleyebilirdiniz. Yine bu yöntem hani biraz korsan yöntem oldu dostlarım. Hani böyle çok ikna olmamış olabilirsiniz bu yöntemi çözerken de. Hocam biz böyle nereden düşüneceğiz? Nasıl düşüneceğiz falan da diyebilirsiniz. Şimdi biraz da 12 geometrisinden yani 12'nin trigonometrisinden faydalanıp da yapabilirsiniz bu soruyu bir de. Şöyle ki yine şunlara ben R, R, şuraya da 2R. Buraya da 2R olduğunu söyledim. Bakın yine şunu birleştirdiğimde buranın açıortay ortay olduğunu tekrar söyleyelim. Hatta bu sefer isim verelim bu açıortaylara ortaylara. BB diyelim arkadaşlarım bunlara da BB. Ve şu Z harfinden şuradaki Fransa açısının da 2B olduğunu görelim. Şimdi bakın burada da bir dik üçgenimiz çıktı. Bir kenarı R, diğer kenarı 2R. Pisagor'da yapabilirsiniz ya da benim hatırım için ezberleyin demiştim. Küçük olanın kök 5 katı. Yani R kök 5'tir. Buradaki uzunluğumuz diyebiliriz. Şurayı bir daha R kök 5 diye düzenleyeyim. Bu da R kök 5. Peki ben buradan tanjant B'yi bulabilir miyim artık hocam şu dik üçgenden? Tabii ki bulabiliriz. Tanjant B nedir? Karşı bölü komşudan R bölü 2R yapar ki 1 bölü 2'dir. Peki Tanjant 2B'yi bulabilir miyim öğretmenim? Tanjant 2B. Bu da neydi? E, toplam fark formüllerinden yazmıştık. 2 tane tanjant B bölü 1 eksi tan kare B demiştik dostlarım ki. Şimdi yerine yazıyorum. Tanjant B yerine 1 bölü 2 yazıp 2 ile de çarparsam yukarısı 1. Şuraya da 1 eksi, 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 geliyor ki o da ne yaptı? 4, 1 çıktı. 3 bölü 4, yukarıda da 1 olduğu için 4 bölü 3 olarak döndü. Bu tanjant 2B. Yani şuradaki açının tanjantı. Demek ki karşısı 4, komşusu 3'müş arkadaşlarım. 4K'ya 3K dedim. Bana bu açının tanjantını soruyor. O da karşı bölü komşudan 3 bölü 4'ü. Böyle de bulabilirdik dostlarım. İşte size 3 farklı yöntem hangisi hoşunuza gittiyse hepsi de hoşunuza gitsin bence güzel yöntemler dostlarım. Hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın goberler